bir e, ortamda hareket ettiği zaman herkes onlara yardıma hazır zaten. Herkes bunların ilişkisini bozayım diye beklemiyor. Tam tersine e, tüm e, iki tarafında sevenleri lojistik yardım vermeye hazırlar. Anlatabildim mi? Yani o yüzden kademe kademe olmalı. E, i̇lişkilerde tanışmalar vesaire e, peki, anlatabildim mi? E, peki hocam, e, evlilik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 İşte e, girsinler, danışsınlar değil mi? Sola, sonra sonra, Bağdat, Bağdat bulunur deniliyor. <gülüyor> yani ilişkide de sordukça e, cevapları alınır. Kafa ben de, yormak e, sonra lazım. Sonra sonra e, bu konuları e, ekran başında merak edenler için tekrar sormak istiyorum. Bağdat'ı beraber buluruz o zaman. Evet. E,